Üniversite için başka bir şehre geldiğinde yeni bir hayata başlamanın heyecanı yaşar aslında birçok insan. Ama benim diğer insanlardan farklı olarak heyecandan çok kaygımın olduğu bir dönemdi. Ailemden ilk kez uzaklaşmanın yeni bir şehirde yeni bir hayata başlamanın endişesini yaşıyordum. Yeni insanlar, yeni bir ortam beni heyecanlandırmaktan çok korkutmuştu. Ne yapacağımı bilemedim ilk başlarda. İnsanlardan uzak durdum. Uzak durdukça kaygımın arttığını gördüm. Bir süre sonra artık bu kaygı durumuna aslında hayatımın birçok anında yaşadığımı fark ettim. Hayata dair, insanlara dair kaygılarım büyüdü. Büyüdü ve beni ele geçirmeye başladı. Bu noktada durdum ve düşündüm. Güçlü bir insan mu kendime hatırlattım. Ben gerçekten de güçlüydüm ve bu durum karşısında yıkılmayacaktım. İstanbul'da çok sevdiğim bir arkadaşımın yanına gitmemle başladı her şey. Beni meditasyonla tanıştırdı. Düzenli olarak... Tekrarlamaya başladıkça kendimi daha iyi hissetmeye başladım. Bu süreçte araştırdım, öğrendim. Aslında birçok insanın bu kaygı durumlarını yaşadığını ve kendi kendilerine bunun üstesinden gelebildiklerini öğrendim. Ben de buna karar verdim. Uzun ve zorlu bir yolculuktu ama ben bugün bunu başardım. Meditasyonlar, kaygı durumlarındaki nefes egzersizleri hala hayatımda çok önemli bir yerde. Ben karşımdaki insanlara kendimi hep şöyle anlatırım. İnsanlar bazı durumlarda endişe hissedebilir evet ama benim o durumlar karşısında hissettiğim endişe hali biraz daha yoğun. Sanırım benim için kaygı bozukluğunu en iyi anlatan cümle bu. Kafamızda bir durumu ne kadar küçültürsek ve ona ne kadar az anlam yüklersek onun karşısında o kadar güçlü olabiliyoruz. Eskiye göre çok daha iyi ve güçlü bir ben var artık.